Ders yenir, ders gelen karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık İmazat, TarıkAbano.com. Ama veri filtreyle başlıyor. Yaklaşık 23-18'e kadar bu ekranlarda Türkiye'nin gelişmeleri seçim paylaşacağız. Benim ana veri başlıyor. Evet, sosyal medya kanallarımızda şöyle bir şey hatırlatacak olursak değerli dostlar. YouTube Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et tarik Haber, Twitter'da e Dot Reddit Grand Type 73, Youtube Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler. Diğer Görüntülü mevcalarda da yayındayız. Ee, örneğin <gülüyor> PicoLive'da yayındayız. Pico Live kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere abone olabilirsiniz. Up Canlı yayında yayındayız. Up Canlı yayın kanalımız Tarih Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar. Bir kere yayındayız kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. işte yayın istiş kanallarında Stark averti bir den benzeri de Twitter'da sesli odalar vermiş olsun. Twitter'da da yayındayız Twitter sohbet odalarını bekleriz değerli izleyenler Razar kanalımıza da bekleriz değerli izleyenler. Razar kanalımız Tar Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler, değerli azar izleyicileri. Yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin tarafsız ana haber bültçeri başlıyoruz. Temmikler çıkınca durdurulduğu dur, mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik edeceğine ben de o yolu açmazsam adam değilim, dedi. Bolda mezarlığında ortasından geçilecek yol sebebiyle zabit ekipleri ve vatandaşlar arasında gerginlik meydana geldi. Bazı vatandaşlar iş makinesinin tekerleğinin altına yattı. Mahalle Mutları İsmail Candan ile görüşen Belge Başkanı Tanrı Özcan, kararın 6 sene önce alındığını ve kendisinin haberinin olduğunu belirtti. Özcan, ben de bu yolu açmazsam adam mi ifadelerini kullandı. Yol açma çalışmaları iki ağacın sökülmesiyle başlarken insan kemikleri çıkınca durduruldu. Kemikler evet, evet. çıkınca durduruldu. Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik. Ben de o yolu açmazsam adam değilim. Gemikler çıkınca durduruldu. Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik. Ben de o yolu açmazsam adam değilim. Bolu da mezarlığında ortasından geçirilecek yol sebebiyle zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında gerginlik meydana geldi. Bazı vatandaşlar iş makinesinin tekerleğinin altına yattı. Mahalle muhtarı İsmail Candan ve görüşen belediye başkanı Tanju Özcan, Kararın 6 sene önce alındığını ve kendisinin haberinin olduğunu belirtti. Özcan, ben de bu yolu açmazsam adam değilim ifadelerini kullandı. Yol açma çalışmaları iki ağacın sökülmesiyle başlarken insan kemikleri çıkınca durduruldu. Belediye meclisi tarafından 2016 yılında alın kararla Beşkavatlar mahallesinde bulunan Çakmaklar mezarlığının orta kısmından araç yolu yapılması yönünde karar alındı. Kararın ardından belediyenin mezarlık işleri müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergahta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fem İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlamak için bölgeye gitti. Çalışmalara engel olmak istediler. Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede Çevik Kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir vatandaş, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu. Mahalle muhtarı Can'la, mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? da bütün işler bitti de bunu kaldı. Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar diye konuştu. Özcan, ben de o yolu açmazsam adam değilim. Belediye Başkanı Tancı Özcan, telefonla aradığı muhtar Candan'a, kararın AK Parti zamanında alındığını söyledi. Özcan, telefonda Candan'ın da projeden haberi olduğunu belirterek, ben de o yolu açmazsam adam değilim dedi. Bunun üzerine İsmail Candan, vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrılacaklarını söyledi. Vatandaşlar da Tancı Özcan'ın bu sözleri sonrası tepki göstererek çalışmaları engellemeyi bıraktı. İnsan kemikleri çıktı. Ekipler, güzergahta bulunan iki ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi. İş makineleri bölgeden ayrılırken kemiklerin ortaya çıktığı mezar, İslami koşullara taşındıktan sonra çalışmaların devam edeceği öğrenildi. Milletvekili ve başkan yardımcısı arasında tartışma da mezarlıktan geçecek yol nedeniyle yaşanan gerginliğin ardından, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de bölgeye geldi. Aydın ile Özdemir arasında tartışma yaşandı. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Aydın'la, bu şekilde insanların toplanmasını fırsat bilip bu şekilde insanları şey yapmayın. Buraya ben tansiyonu düşürmek için geldim. Biz muhtarımızla konuşuruz bunu çözeriz. Şu an başkan bey burada değil. Ne olduğunu herkes biliyor. Bu karar AK Parti döneminde sizin de belediye meclis üyesi olduğunuz zaman alınmış bir karardı. Biz sizin aldığımız kararı uyguladık. Bu kararı bizim meclis üyelerimiz almadı dedi. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ise benim yaptığım fırsatçılıksa zamanında Tancı Özcan, belediyenin arkasında iş makinelerinin üstüne çıkmıştı. Bu fırsatçılığı o zamanında fazlasıyla yapmıştır. İthanda bulunmuyorsan dinleyeceksin. ''Böyle bir uygulama yok. Sizin başkanınız o zaman iş makinelerinin üstünde bekledi. Biz zamanında bu kararı uygulamadık. Bizim aldığımız her kararı uyguluyor musunuz? Her dediğimizi yapıyor musunuz?'' diye konuştu. Kemik provokasyon amacıyla atıldı iddiası. Öte yandan belediye yetkilileri, bölgede mezar bulunmadığını, kemin provokasyon amacıyla yol yapım alanına bırakıldığını iddia etti. Kemin bir insana ait olup olmadığı incelenecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Valla haber bütlemesi devam ediyor. Yaklaşık 23 kadar değerli yani. ses. Şampiyon Trabzonspor son anda yıkıldı. Hatayspor'dan son dakika golü geldi. Süper Liginin sezonun bitmine 3 hafta kadar şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor. 36. hafta maçında plasmanda Hatayspor ile karşılaştı. İki takımın daha rahat olarak çıktığı mücadele karşılıklı ataklara sahne oldu. Yedek ağırlıklı bir ilk ile Hatayspor Spor çıkan Trabzonspor ilk yarıda penaltı alışına faydalanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına golü bulan Trabzonspor maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 94. dakikasında Hatayspor da golü buldu ve maç bir birlik eşitlikleri sona erdi. Şampiyon Trabzonspor son anda yıkıldı. Hatayspor'dan son dakika golü. Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, 36. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. İki takımın da rahat olarak çıktığı mücadele karşılıklı ataklara sahne oldu. Yedek ağırlıklı bir 11'li Hatayspor karşısına çıkan Trabzonspor ilk yarıda penaltı atışından faydalanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında golü bulan Trabzonspor maçta 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 94. dakikasında Hatayspor golü buldu ve maç 1-1 bir eşitlikte sona erdi. Süper Ligin 36. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı geçen haftaya göre kadrosunda 7 değişikliğe gitti. 7 ağırlıklı bir 11 ile deplasmana çıkan Trabzonspor, ilk yarıda Bakasetas'ın penaltı atışından faydalanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Canin ile öne geçen Bordomobililer son dakikada 7 golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç öncesi alkışladılar. Hatay Spor, şampiyon Trabzon Spor'un oyuncularını maç öncesi alkışladı. Penaltı kaçtı. Bakasitas. Trabzon Spor mücadelenin 10. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mehdi Bogjeman'ın, Murat Cem'in müdahalesi sonrası maçın hakemi Volkan Bayarsla beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas, penaltıdan yararlanamadı. Galeci Yunan futbolcuya gol izni vermedi. İkinci yarı golle başladı. Trabzon skor, 48. dakikada Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Berat Özdemir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Canini, rakibinden sıyrıldı ve yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Son dakika golü. Hatay Spor 94 dakikada Mamed Yoff'un golüyle eşitliği sağladı ve maç bir birlik eşitlikle sona erdi. Hatay Spor'da iki değişiklik. Ev sahibi Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Likteki Altay maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Atakaş Hatay Spor'da orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro, yönetim kurulu ve teknik ekibin ortak kararıyla kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Erdoğan, Ribeiro ve Diop'un yerine Lovcaniz'de ve Bertuğ Özgür Yıldırım'a görev verdi. Hatay Skor, Trabzonspor karşısında Sahaya Munir, Sadık Baş, Sarkeyi, Murat Öksüz, Hadefuk ve Onur Ergün, Borucema, Sayın Toiz, El Elgabil, Bertuğ Özgür Yıldırım ilk 10 ile çıktı. Karşılaşma öncesi teknik direktör Ömer Erdoğan, Trabzonspor teknik direktörü Avcayı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Bordo Beyazlı futbolcular, Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi. Konut takım oyuncuları sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. Trabzonspor'dan rotasyon. Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Perez, Stefano Gensi, Manoli Siokis, Marek Hamsi, Fode ve Anders sen maç kadrosunda yer almadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Medical Park Stadında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ha, haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.37'ye kadar değerli izleyenler. Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Altılı işbirliği masası içerisinde dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre ittifak içinde olmasak olma olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi bir fark kalmadı. Bu bağlamda kendi lokumuz, kendi ismimizle girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyonu açığız. Bu bağlamda altı işbirliği masası içerisinde daha farklı opsiyonlar gündeme gelebilir diye konuştu. Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar. Bu işbirliği masası içerisinde. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. Seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre ittifak içinde olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi bir fark kalmadı. Bu bağlamda kendi logonu, kendi ismimizle girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyonu açıyoruz. Bu bağlamda işbirliği masası içerisinde daha farklı opsiyonlar gündeme gelebilir diye konuştuk. 2023 Haziran'ında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak... Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre ittifak içinde olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi bir fark kalmadı diyen Davutoğlu, bu bağlamda kendi logonuz, kendi ismimizle girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyonu açığız. Bu bağlamda bu işbirliği masası içerisinde daha farklı opsiyonlar gündeme gelebilir diye konuştu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nin açılışına katılmak üzere Antalya'ya geldi. Başkan Muhittin Göcek'in daveti üzerine geldiğini aktaran Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Hil Başkanlığındaki görüşme sonrasında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni adlice ziyaret etti. Davutoğlu, burada gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Soylu ve Özdağ arasındaki tartışma Gündemdeki mülteci konusuna değinen Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin son dönemde ve önümüzdeki günlerdeki en önemli sorunlardan biri olduğunu uyguladı. Davutoğlu, son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşanan tartışmada açık bir şekilde ortaya çıktığı gibi mülteciler sorunu Türkiye'de sosyal bir problem, bir gerilim haline dönüştürmek veya var olabilecek bir gerilimin içinde otoriterliği pekiştirmeye yönelik bir yaklaşımda görüyoruz. Her şeyden önce Süleyman Soylu'nun açıklamalarını siyasi nezaket kuralları açısından, Devlet tecrübesi ve açısından da son derece sakıncalı, siyasi ahlakla bağdaşmayan açıklamaları var diye değerlendiriyorum. İçişleri Bakanı'nın televizyon ekranlarında argoya kadar varan ifadelerle gündeme gelmesi doğru değil. Yapması gereken önemli bir suç hitamı olduğu için hukuki bir süreci başlatmasıdır diye konuştu. Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar, seferberlik ilan ediyoruz. Bu hayata geçirilerek. Mülteci sorunun körüklenerek çözülmeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, kimi zaman sessiz istila diyerek Türkiye'de böyle bir istilanın varlığı üzerinden kitlesel kitleleri karşı karşıya getirebilecek, sosyal gerilimlere sebebiyet verebilecek bir dil de doğru değil. Öncelikle mültecilerin kategorilerinin tasnifini doğru yapmak, her birisi için özel politika geliştirmek lazım. Suriye'den gelen mültecilerin son yıllarda artmasının temel sebeplerinden birisi özellikle Halep'in düşmesinden sonra İdlib'den gelen göçler bir takım mülteci akınları olduğu gibi Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin 18 Aralık 2015 yılında karar aldığı çözüm sürecinin işlememesidir. Yani 7 yıl önce Suriye'de Birleşmiş Milletler Konseyi teminatıyla geçiş hükümeti kurulması karar altına alınmıştı. Bu hayata geçirilerek Türkiye buna öncülük ederek Suriye'de yeni bir dönemin başlamasını öncülük etmeli. Böyle bir dönemle birlikte bir barış ortamı içinde Suriyeliler ancak geri dönebilir. Ayrıca da Avrupa Birliği ile yaptığımız bize muafiyeti görüşmelerinde 1 milyon mültecinin Avrupa'ya gitmesi tahvürü vardı. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra bunun gereği yapılmadı dedi. Dikkat çeken açıklama, altınla işbirliği masası içerisinde. Yeni iktidarın kurulması, hemen seçim olması gerektiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, Altı parti genel başkanı olarak işbirliği mutabakatı imzaladıklarını belirterek, 29 Mayıs'ta yapılacak yeni toplantıda ev sahibi olacaklarını belirtti. Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde altı siyasi partinin genel başkanı ortak bir aday konusunda mutabı. Günü geldiğinde adaylık konusunda çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz. Türkiye, Büyük Millet Meclisi'ne girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre ittifak içinde olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi bir fark kalmadı. Bu bağlamda kendi logonu kendi ismimizle girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyonu açıyoruz. Bu bağlam dalı işbirliği masası içerisinde daha farklı opsiyonlar gündeme gelebilir. Önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en fazla milletvekilini nasıl çıkaracağız sorusuna birlikte cevap bulmaktır dedi. Kaynak DLA ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Süleyman Soylu çıkışı. Saray gereğini yapmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri basını yazdı. Türkiye'ye F-16 satışı ve bayraklar tv 2 ile ilgili dikkat çeken ifadeler. Operasyon çocuklarını tek tek çözdü. En çok aranan haberler. Son dakika. <gülüyor> Ana Haber Bülteviz devam ediyor. Yaklaşık 23.37'ye kadar değerli. <gülüyor> Son dakika haberine göre. Ümit Özdağ bakanlık önünde sert sözler söylemişti. İçişleri Bakanlığı'na yanıt geldi. Bu piyonların sahiplerini dedi Son dakika haberine göre İçişleri Bakan yardımcısı Çataklı'dan sessiz istila etiketi altında yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamayı geldi. Paylaşım yapan hesapların %41,54'ünün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu belirten Çataklı. Yalanı attılar, yaydılar ve bunu da ısrar ettiler diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Polemik yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Konuşan Çadaklı Piyonları bugüne kadar olduğu gibi ciddi almayacağız dedi Haber Haber güncel. Son dakika Ümit Özdağ Bakanlık önünde sert sözler söylemişti İçişleri Bakanlığından yanık geldi Bu piyonların sahiplerine Son dakika Ümit Özdağ Bakanlık önünde sert sözler söylemişti. İçişleri Bakanlığından yanık geldi, bu piyonların sahiplerine. Son dakika haberi, İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan sessiz istila etiketi altında yapılan paylaşımlarla ilgili açıklama geldi. Paylaşım yapan hesapların %41'ün bilgisayar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğunu belirten Çataklı yalanı attılar. Yaydılar ve bunda ısrar ettiler diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemik yaşayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında da konuşan Çataklı kiyonları, bugüne kadar olduğu gibi ciddiye almayacağız dedi. Son dakika, İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı sosyal medyada yayılan sığınmacı paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Açık bir provokasyonla karşı karşıya olduklarını belirten Çataklı, bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap, bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bu hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da inin FETÖ yanlısı, sinin de PKK-KK yanlısı olduğunu görüyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitmek isteyen ancak polis engeliyle karşılaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile de konuşan Çataklı, piyonları bugüne kadar olduğu gibi ciddiye almayacağız. Bu piyonların sahiplerine Türkiye dirayetle cevap verecek diye konuştu. Çataklı, Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Son aylarda resmi rakamları itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya ile karşı karşıyayız. Binlerce kişinin çalıştığı, pek çok dijital altyapını, veri kayıt sistemlerinin olduğu kurumların paylaştığı resmi verilerin yerine, hiçbir bilimsel temeli olmayan, tamamen uydurma, hesabı kitabı olmayan, sosyal medyada gelişi güzel telaffuz edilen maksatlı sayılara itibar etmemiz isteniyor. Kirli bir algı oyunu. Bu işlerin sahada fiilen nasıl yürüdüğünü bilmeyen insanların FETÖ ve PKK mençeli sosyal medya hesapların desteğiyle yaptıkları kirli bir propaganda ve algı oyunundan başka bir şey değildir. Bunları özellikle bot hesaplarla gerçekleştiriyorlar. 30-40 tane hesap bazen tek kişi tarafından yönetiliyor. Bot hesapların örgütsel dağılımına baktığımızda da %1'nin FETÖ yanlısı, %1'nin de pkk yanlısı olduğunu görüyoruz. Açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Yalanı attılar, yaydılar ve bunda ısrar ettiler. Küçük bir kısmının paylaştığım örneklerden de anlaşılabileceği üzere çok açık bir provokasyon ile karşı karşıyayız. Hamurun paylaştığı rakamları kendilerine göre yuvarlatarak sayıları manipüle ediyorlar. Türkiye'de toplam 5 milyon 500 bin yabancı bulunmaktadır. Bunların tamamı sığınmacı değildir. Son dakika Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na alınmadı. Süleyman Soylu'ya bu sözlerle yüklendi, ikimizden biri ölene kadar. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü. 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri gönderilmesi yönelik hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi. 13 güvenliği yer belirlenmiş, 250 bin konut yapımını kapsayan projeler hazırlanmıştır. Detaylar kamuoyuna Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılacaktır. Bazı şahısların milli bütçeden yapıldığına dair bir dezenformasyonu var. Bu proje uluslararası yardım kuruluşları tarafından finanse edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ sert tepki. Pis bir kurmas, küstah bir tertip. 200 binası 958 Suriyeli'ye vatandaşlık verildi. Yarın birileri kalkıp biri ben Van'da İranlı istemiyorum, öbürü Bulgar istemiyorum, diğeri Ukraynalı istemiyorum derse bunun sözü nereye gidecek? Herkesin iyi düşünmesi gerekiyor. 2011 yılından bu yana 200.958 Suriyeli vatandaş yapılmış, bunun 47.000'i Türkmendir. Özellikle söylüyorum. Ümit Özdağ için çok sert sözler. Bakan Yardımcısı Çataklı, açıklamasının devamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemik sonrası bugün İçişleri Bakanlığı önüne gitmek isteyen ancak polis engeliyle karşılaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili de konuştu. Çok sert ifadeler kullanan Çataklı, Suriye'ye zorunlu geri göndermeyle ilgili soru soranları Birleşmiş Milletler'in raporunu okumaya davet ediyorum. Ümit Özdağ gelince iddiasını ispat etmekle mükelleştir. Hakimler, savcılar yerinde. Yalanları ve provokasyonları engelleyeceğiz. Piyonları bugüne kadar olduğu gibi ciddiye almayacağız. Bu piyonların sahiplerine Türkiye dirayetle cevap verecek dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler, yaklaşık 23.37'ye kadar da devam edecektir. Trump ile ilgili çok çarpıcı iddia geldi, havaya uçabilir soran olursa da dedi. Eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, Trump'ın İki kesmeksi kadar füze fırlatma önerdiği iddiasına bulunduğu Esper, Trump'ın birkaç patriot füzeci ateşler laboratuvarları havaya uçurabiliriz soran olursa da saldırı ABD'nin yapmadığını açıklarız dedi anlattı. Trump ile ilgili çok çarpıcı bir iddia. Havaya uçurabiliriz soran olursa da. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, Trump'ın iki kez Meksika'ya füze fırlatmayı önerdiği iddiasında bulundu. Esper, Trump'ın birkaç patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmadığını açıklarız dediğini anlattı. Amerika Birleşik Devletleri gündeminden düşmeyen eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilgili iddialar yine gündemi karıştırdı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Kutsal Yemin, Asagredoat, adlı kitabında dikkat çeken iddialar ortaya attı. Esper, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın birlikte çalıştıkları dönemde Meksikalı yetkilileri ülkenin kontrolünü sağlayamamakla suçlayarak, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için kendisine iki kez Meksika'ya füze atmayı önerdiğini iddia etti. alaya uçurabiliriz, soran olursa da. Esper, her defasında bu öneriye karşı çıktığını ancak Trump'ın birkaç patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmadığını açıklarız sözleriyle ısrar ettiğini belirtti. İlk duyduğunda şaka yaptığını düşündüğünü söyledi. Kitapta 2020 yılının yaz aylarında özellikle ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu trafiğinden rahatsız olan Trump'ın kendisine iki kez bu teklifte bulunduğunu açıklayan Mark Esper, uydunda Trumpın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyledi eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper Trump döneminde yaptığı çalışmaları ve sırları Amerikan halkını anlatmak için yazdığı yeni kitabında tumutlu kendi çıkarlarını düşünen ve kamu hizmeti pozisyonunda bulunmaması gereken ilkesiz biri olarak tanımlıyor İ Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Panorama röportemiz devam ediyor. yaklaşık çık 23.37'ye kadar değerli izleyenler. Son dakika ben Üret Trabzonspor'dan hayret veren istatistik ortaya çıktı. Görenler gözüne inanamıyor. Son dakika haberine göre Şampiyon Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'da deplasmanda 1-1 beraber kaldı. Bu sonucun ardından Bordeaux Maviler Lig'de oynadığı son 7 maçlı yalnızca bir galibiyet alabilmiş oldu. Bu korkutucu detay gelecek son için taraftarları endişeye düşürdü. Son dakika Trabzonspor'dan hayret veren istatistik. Görenler gözlerine inanamıyor. Son dakika haberleri şampiyon Trabzonspor, Atakaş Hatay Spor ile birbir berabere kaydetti. Bu sonucun ardından Bordeaux Maviriler Lig'de oynadığı son 7 maçta yalnızca bir galibiyet alabilmiş oldu. Bu korkutucu detay gelecek sezon için taraftarları endişeye düşürdü. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatay Spor ile Trabzon Spor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele bir bir sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzon Spor puanını 78'e yükseltti. Hatakaş Hayspor'un ise galibiyet Hasreti 7 maça çıktı ve puanını 50 yaptı son 7 maçta yalnızca bir galibiyet Trabzonspor geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile berabere kalarak şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan etmişti son oynanan Hatayspor maçından da galibiyet alamayan bordomobiller toplamda son 7 maçtan yalnızca bir galibiyet çıkarabildi taraftarlar endişeye düştü Trabzonspor taraftarı bu istatistiği gördükten sonra endişe içine girdi. Gelecek sezon için endişe duyan Bordomobililer takımın bir an önce toparlanıp eski formuna dönmesini umuyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şampiyonluğu garantiledikten sonraki maçlar zordur. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Bu defa, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti. Eski yöneticiden açıklama. En çok aranan haberler.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 Ana haber süpürgülerimiz devam ediyor değerli izleyenler yaklaşık 23.37'ye kadar da devam edecektir. <Gülüyor> Inter'den tarihi geri dönüş geldi. 2-0 geri düştüler ama İtalya 1. Futbol Ligi'nin yani Serie A'da haftasında Inter Empoli 4-2 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu. Inter'den tarihi geri dönüş. 2-0 geriye düştüler ama. İtalya birinci Futbol Ligi'nin Serie A 36. haftasında Inter, Emporii'yi 4-2 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu. Lautaro Martinez. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Orta sıralardaki Empoli, Milano'daki Giuseppe Meazzas tadında ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf arka arkaya goller bulan konuk ekip oldu. Empoli, 5. dakikada Andrea Pinamonti ve 28. dakikada Cristian Aslani ile maçta öne geçti. 0-2 Inter, 40. dakikada Simone Romagnoli'nin kendi kalesine attığı golle farkı bile indirdi. 1-2-45. dakikada ev sahibi takım, Filavutaro Martinez ile skoru eşitledi. 2 -2 ve devreye beraberlikle gidildi. Maçın ikinci yarısında Martinez 64. dakikada bir gol daha atarak Inter'i 3-2 öne geçirdi. 94 dakikada Inter, Aleyhis ile farkı ikiye çıkardı ve skoru 4-2 yaptı. Bu arada, Inter'de maça ilk de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 70 dakika mücadele etti ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı. Maç fazlasıyla lider. Inter, Empoli karşısında iki farklı geriye düştüğü maçı 4-2 kazandı ve puanını 7-8'e çıkardı. Empoli ise 37 puanla 14. sırada kaldı. Empoli karşısında zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılan Inter, maç fazlasıyla şampiyonluk yarışında olduğu ezeli rakibi Milan'dan liderlik koltuğunu aldı. Milan ise 36. haftadaki maçında 8 Mayıs'ta Hellas Verona'ya konuk olacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünyaca ünlü menajer... Ana haber mütterimiz devam ediyor yaklaşık 23.37'ye kadar değerli izleyenler. Eski milletvekili dehşet saçlı ağabeyini silahla vurdu değerli izleyenler. Tekirdağ'da eski Tekirdağ milletvekili ve ile ağabeyi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada eski milletvekili K'ne ağabeyini silahla vurdu. Yaralı hastaneye kaldırırken eski milletvekili gözaltına aldı. Eski milletvekili dehşet saçtı. Abiyi silahla vurdu. Tekirdağ'da eski teki Tekirdağ milletvekili ile Abiyi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada eski milletvekili Abiyi ni silahla vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken eski milletvekili gözaltına alındı. Olay Tekirdağ Çerkez köyde meydana geldi. Eski Tekirdağ milletvekili kane Abiyi ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada eski milletvekili ağabeyini silahla vurdu. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken eski milletvekili gözaltına alındı. Tartışma kavgaya dönüştü. Eski Tekirdağ milletvekili keeneği 56 ile Abiyan 66 arasında Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki Kuşlahçe konaklarının bahçesinde tartışma çıktı. Kiliste husumetliliğin kavgası kanlı bitti. Bir ölü, iki yaralı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kane, Ağabeyini silahla bacağından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla köy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alındı. Polislerce gözaltına alınan kanmin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak, A. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Partili vekilin kardeşi Hıdra'yla tutamalarında bıçaklandı. Gerilim tavan yaptı. Özdağ'dan bakan soyluya yarın 11 de silahsız ve tek başımda. Son. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-37'ye kadar değerli izleyenler. Fenerbahçe eder ve öncesi şok haber geldi. Kim Jane Güney Güney Kore'ye gitti. Fenerbahçe Kim min inin sakatlığı nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gideceğini açıkladı. Tecrübeli Stopper Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bunun yanında da Ardak Gürler'in de kötü haber geldi. Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok haber. Kim jae Güney Kore'ye gitti. Fenerbahçe Kim min inin sakatlığı nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gideceğini açıkladı. Tecrübeli Stopper Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bunun yanında Arda Güler'den de kötü haber geldi. Kim Mincay. Kim Mincay, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe yaptığı açıklamayla sakatlıkla ilgili detaylı bilgi verdi. Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Profesyonel futbolcularımızdan Kim Mincay'ın bir süredir devam eden sağ ayak Talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır. Genç oyuncumuzlarda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıların nedeniyle termik bölgeye yönelik acı badem izade hastanesinde çekilen yığına göre sağ acı ve ilak kemik bölgesinde yaygın stres ile ve aksiyonu ile ödem ve iloksoğaz kas tendon bileşkesinde zorlanma tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisini sunarız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız haber bülterimiz devam ediyor yaklaşık 23 37'ye kadar değerli izleyenler Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı İrem Tunca güneş'in notuyla paylaştı bir oraya borcu Er Kurt baş, başarılarının yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Eski aşkı imgelenen ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarla ardından süselttiren Ebrar Karakurt yeni bir aşka yerken açtı. Ebrar Karakurt'un sevgilisi oyuncu İrem Tu. Ebrar Karakurt'un yeni aşkı oyuncu çıktı. İrem Tuncer Güneş'in notuyla paylaştı. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt başarılarının yanında özel hayatıyla da gündeme geliyor. Eski aşkı imgeden ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarla adından söz ettiren Ebrar Karakurt yeni bir aşka yerken açtı. Ebrar Karakurt'un sevgilisi oyuncu İrem Tuncer çıktı. Türkiye Kadın Milli voleybol takımındaki başarısıyla tanınan Ebrar Karakurt özel hayatıyla da gündeme geliyor. Sevgilisi İmge'den ayrıldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren milli voleybolcu Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı. Ebrar Karakurt'un sevgilisi kim merak konusu oldu. Ebrar'ın sevgilisi de tanıdık çıktı. Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İlem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu. Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını aşık oluyorum diye paylaştı. İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise güneşin notunu düştü. İrem Tuncer kimdir? İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimini tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde sürdürmeye başladı. Ardından temel oyunculuk eğitimleri için müjdat gezen sanat merkezi tiyatro bölümünde eğitim aldı. İlhan Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. Beş para etmez barihte artist mektebi oyunlarında sahne aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. O haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-37'ye kadar değerli izleyenler. Pes artık dedirtti. Taksicinin yaptığı şey kadın yolcular şaşkına uğratmış. Taksiye binen yolculara bayram harçlığı şoku yaşattı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Esenyurt'ta bir taksiye binen kadınlar yolculuk bitiminde bayram harçlığı şoku yaşadı. Fazla yolcu aldığını bu nedenle taksimetre üzerine, ücretin üzerine 10 TL harçlık yansıttığını söyleyen şoför yolcuda ve yaşanan kısa süreli tartışma sonrası olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına dakika dakika yansıdı. Taksiye binen yolculara bayram harçlığı şoku, neye uğradıklarını şaşırdılar. Esenyurt'ta bir taksiye binen kadınlar, yolculuk bitiminde bayram harçlığı şoku yaşadı. Fazla yolcu aldığını, bu nedenle taksimetre ücretinin üzerine 10 Türk lirası harçlık yansıttığını söyleyen şoför, yolcular yaşanan kısa süreli tartışma sonrası olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta yaşandı. İddialara göre taksiye binen 5 kadın, yolculuk bitiminde taksicinin bayram harçlığı istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Taksici bayram harçlığı istedi. Taksiye normalde 4 kişinin bindiğini fakat iyilik yapıp 5 kişilik vurgu aldığını ve bu nedenle bayram harçlığı istediğini belirten şoför, yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Farkında olmadan taksimetre ücretinin üzerine eklenen 10.000'i de öleyen kadınlar hakkın helal olmasın, bu müşrete girer diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışmaların ardından şoför olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan o tartışma anları yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bilme ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli yaklaşık 23.37'ye kadar. Süperdaro Altay ve Çay Kuzer Spor küme düştü? İşte düşen 4 takım daha Süper Lig'in haftasına konuk ettiği KC Spor ile birbiri beraber kalan Gaziantep Futbol Kulübü bitme 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Yeni Malatya Spor ve Göztepe'den sonra Lig'den düşen diğer takımlar Çaykur Rizespor ile Alpay oldu. Spor Toto Süper Lig'de Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü. İşte düşen 4 takım. Süper Lig'in 36. haftasında konut ettiği Kayseri Sporla birbir berabere kalan Gaziantep FK, bitime iki hafta kadar ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından yeni Malatyaspor ve Göztepe'den sonra Lig'den düşen diğer takımlar Çaykur Rizespor ile Altay ay oldu. Süper Lig 2021-22 sezonunda şampiyonluk ikini Trabzonspor göğüslerken ateş hattının akıbeti de belli oldu. 36. hafta oynanan Gaziantep-FG Kayseri spor maçının bir birlikte eşitlikle sona ermesiyle Kırmızı-Siyahlılar, 43 puana ulaştık ve ligde kalmayı garantiledi. Düşen takımlar belli oldu. Bu sonuçla birlikte spor Toto 1. lige düşen tür takımlar belli oldu. 33 er puanda bulunan Altay ve çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Özmurkablo yeni Malatya ile birlikte gelecek sezonda spor Toto 1. ligde mücadele edecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütçemiz devam ediyor. Yaklaşık 25-37'ye kadar AK Partili beklinin kardeşi Hıdreylez kutlamalarında bıçaklandı. İzmir'in konak ilçesinde Hıdreylez kutlamalarında eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları zemeye giren AK Partili İzmir milletvekili Cemal Bekler'in kardeşi Atılay Bekler'e İlk grubu çıkan çıkan kavgaların arasında bıçaklanarak yaralandı. AK Partili milletvekilinin kardeşi Gıdrales kutlamalarında bıçaklandı. İzmir'in konak ilçesinde Gıdrales kutlamalarında eşi, iki çocuğu ve misafiriyle kutlamaları izlemeye giden AK Parti İzmir milletvekili Cemal Bekli'nin kardeşi Atılay Bekli, iki grubu arasında çıkan kavga'nın arasında bıçaklanarak yaralandı. İzmir'de Bahar'ın müjdecesi Vıdrales kutlamalarında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan kişinin AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Beklenin kardeşi Atılay Bekley olduğu öğrenildi. Konak ilçesi Tepecik mahallesinde dün gece Vıdrales kutlamaları sırasında alkollü olduğu ileri sürülen iki grup arasında kavga çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın ortasında kaldı. Eşit. İki çocuğu ve misafiriyle tutlamaları izlemeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin kardeşi Atılay Bekle, kavganın ortasında kaldı. Bekle, ailesini kavgadan uzaklaştırmaya çalıştığı sırada bıçaklandı. Özel bir araçla Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekle, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Beş kişi gözaltına alındı. Bekle'nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi. Polis olayla ilgili beş kişiyi gözaltına aldı. Ötü yandan, yine kutlamalar sırasında çıkan başka bir kavgada ise AK Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu üyesi Süleyman Pekbökçen'in de kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada baldrından hafif yaralandığı öğrenildi. A. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ağabeyini vuran eski vekile gözaltı. Operasyon çocuklarını tek tek çözdük. seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu. En çok aranan haberler. Hava ber bir devam ediyor yaklaşık 23.37'ye kadar değerli izleyiciler. Trabzonspor'da başkan Ahmet A oldu. Gözyaşlarını tutamadı. Hışır hışır ağladı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında şampiyonluğu ilerleyen Trabzonspor Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın öncesinde başkan Ahmet A oldu. Gözyaşlarını tutamadı. Başkan A oldu. Tribünlerin desteği ve Hatayspor'un maç öncesinde Trabzonsporlu futbolcuları Alkışları sırada gözyaşlarına boğuldu. Trabzon Spor'da Başkan Ahmet Ağrıoğlu gözyaşlarını tutamadı. Bıçkıra bıçkıra. Geçtiğimiz hafta Antalya Spor karşısında şampiyonluğunu ilan eden Trabzon Spor, Hatay Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın öncesinde Başkan Ahmet Ağrıoğlu gözyaşlarını tutamadı. Başkan Ağrıoğlu... Tribünlerin desteği ve Hatay Spor'un maç öncesinde Trabzon Spor'lu futbolcuları alkışladığı sırada gözyaşlarına boğundu. Süper Lig'in 36. haftasında Trabzon Spor'u konuk eden Hatay Spor, karşılaşma öncesi sahalarda görmek istediğimiz türden bir hamle yaptı. İlk olarak Bordo Beyazlı ekibin teknik direktörü Ömer Erdoğan, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda Trabzon Spor teknik direktörü Abdullah Avcayi takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti. Bu benim önerimdi. Hak ettiler. Bu benim önerimdi. Alkışlamamız gerekiyor Trabzonspor'u. Tüm dünyada bu şekilde oluyor. Hak ettiler. Şampiyonluktan sonra çıktıkları ilk maç olacak. Bu da bize yakışırdı. Maç öncesi alkışladılar. Akdeniz ekibinin futbolcuları ve teknik direktör Trabzonsporlu oyuncular sahaya çıkmadan saha girişinde karşılıklı dizildi. Bunu takım oyuncuları, sahaya çıkarken ise alkışlarla rakiplerinin şampiyonluğunu kutladı. Ağolun, gözyaşlarını tutamadı. Bu anlar, ekonomik anlamda uçurumun kenarında aldığı Trabzon Spor zirveye çıkartan, 4 yılda 3. farklı kupayı kazanan ve uzun yıllardır süren hasreti bitiren başkan olarak adını tarihe yazdıran Ahmet Ağolun'u oldukça duygulandırdı. Protokol tribününde gözyaşlarına boğulan başkan Ağolun'un yaşadığı mutluluk ve haklı durum ise gözlerden kaçmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız hava bir devam ediyor yaklaşık 23.30'a kadar değerli izleyicilerimiz. Adambaşların fırıncılara tepki geldi. Fiyatını arttırmak isteyince 3000 ekmek dağıttılar. Sivas'ın Şarkışla fırıncılar artan maliyetleri gerekçe göstererek somun ekmeğin fiyatını 2.5 TL'den 3 lira 5 kuruşa çıkarmak istedi. Gelen tepki üzerine fırıncılar greve girerken mahalle sakinleri Tepki olarak Sivas merkezden getirdikleri 3000 ekmeği ilçe sakinlerine dağıttı. Vatandaşlardan fırıncılara tepki, fiyatını artırmak isteyince 3000 ekmeği dağıttılar. Sivas'ın şarkışlar ilçesindeki fırıncılar, artan maliyetleri gerekçe göstererek sonun ekmeğin fiyatını 2,5 TL'den 3,5 TL'ye çıkarmak istedik. Gelen tepki üzerine fırıncılar gireve girerken mahalle sakinleri de fırıncılara tepki olarak Sivas merkezden getirdikleri 3 bin ekmeği ilçe sakinlerine dağıttı. Şarkışla ilçesinde bir araya gelen fırıncılar için ekmeğin fiyatını 3,5 liraya çıkarmak istedi. İlçe sakinlerinin tepkisiyle karşılaşan fırıncılar gireve girerek üretimi durdurma kararı aldı. İlçede 5 gün boyunca sonun ekmek satışı dururken, bunun üzerine kale mahallesi sakinleri Sivas merkezden 3.000 adet sonun ekmeği alarak ilçeye getirdi. Getirilen ekmekler, şarkışla bediyesinin destekleriyle ilçe sakinlerine dağıtıldı. Buradaki tepki fırıncılara. Kale mahallesi sakinlerinden Ahmet Duran Bayraloğlu, fırıncılara tepki gösterdiklerini belirterek, şarkışla oluşan sonun ekmek sıkıntısına kale mahallesinin gençleri olarak tepkimizi göstermek amacıyla Sivas'tan ekmekleri getirdik. Burada vatandaşlara dağıttı. Buradaki tepki fırıncılara. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere destek oldu. Zamlara tepki göstermek amacıyla böyle bir şey yaptık şeklinde konuştu. Geçici bir çözüm. Mahalle sakinlerinden Mehmet Aydın, geçici çözüm olarak farklı yerlerden sonun ekmekte emin ettiklerini söyleyerek, şarkışla da artan ekmek fiyatları sebebiyle vatandaşlarımızın bayramda mağdur olması sebebiyle sonun ekmek çıkartmadılar. Biz de geçici bir çözüm olarak Sivas'tan, Kayseri'den nereden bulabilirsek sonun ekmeğimizi temin ettik. Şarkışla belediyemizin desteğiyle bu işe giriştik. Şarkışla'daki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz ifadelerini kullandık. İlla. Ana sayfaya dönmek için tık. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23.37'ye kadar. Gökhan Özoguz'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki geldi. Ben bu otobüsten inerim dedim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turundaki gazetecileri tartışma konusu oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoguz'da konuya dair tepkisiz kalmadı. Ünlü isim turdaki bazı isimler rahatsız olunca sinek küçüktür ama mide bulandırır dedi. Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmanoğlu'na tepki. Ben bu otobüsten inerim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu'nun turundaki gazeteciler tartışma konusu oldu. Atreme grubunun solisti Gökhan Özoğuz da konuya dair tepkisiz kalmadı. Ünlü isim turdaki bazı isimler rahatsız olunca sinek küçüktür ama mide bulandırır dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmanoğlu'nun Karadeniz turunda yer alan gazeteciler günlerdir sosyal medyanın gündeminde. İmamoğlu eleştiriler sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu'nun bugün Nabihan Hanım gelmiştir. Daha farklı örnekleri de görecekler. Benimle konuşmaya cesareti olanlarla konuşacağım. Yarın da Abdülkadir Selvi'yi de davet etmek isterim açıklamasında Atfena grubunun solisti Gökhan Özoguz'dan tepki geldi. Sinek küçüktür mide bulandırır. Gökhan Özoguz fotoğrafı paylaşarak işte demek siyaset böyle bir şey. Biz senelerdir yalan ve dolanı söyleyen ile aynı tarafta olmamak için eskiden beri gelen çarpıklık ve karanlığın yaşanmaması için tarafsız konuştuk. Fikrimizi beyan ettik. Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben bu otobüsten inerim arkadaş dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. A ver devam ediyor yaklaşık 23.37'ye kadar değerli izleyen. Bunun asıl defans oyuncusu her sezon gol krallığına oynuyor. James Treynor Avrupa UEFA Avrupa Ligi'nde bile gol kralı. Tarihe böylesine az rastlanır bir olay yaşanıyor. Her sezon 9 art, do, artı golle direkt e, katkı sardayan bir futbolcuya kimseye hayır diyemez. Bunu başaran James Treynor bir sabit. İngiliz futbolcu bu sezon attığı 7 golle Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirve yer alıyor. Dünya devlerinin şimdiden radarına giren defans oyuncusu her sezon gol krallığına oynuyor. Spor, spor. Bu Avrupa ligi. Bu nasıl defans oyuncusu? Her sezon gol krallığına oynuyor. Jürgen Stavenier bu Avrupa liginde bile gol kralı. Bu nasıl defans oyuncusu? Her sezon gol krallığına oynuyor. Jürgen Stavenier bu Avrupa liginde bile gol kralı. Tarihe böylesine az rastlanır bir olay yaşanıyor. Her sezon 30 gole direkt katkı sağlayan bir futbolcuya kimse hayır diyemez. Bunu başaran James Tavernier bir sahib. İngiliz futbolcu bu sezon attığı 7 golle Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alıyor. Dünya devlerinin şimdiden radarına giren defans oyuncusu her sezon gol krallığına oynuyor. James Tavernier İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ta forma giyen James Tavernier adeta tarih yazıyor. Defans oyuncusu olmasına rağmen hemen hemen her sezon boy kraldığına oynayan yıldız oyuncu Avrupa devlerinin radarına girdi bile. Üçüncü lige düşüp geri geldiler. Rangers üçüncü lige düşürüldükten sonra İskoçya yüklentik hegemonyası esir almış ancak açık maviler basamakları birer birer tırmanıp yeniden en üst lige yükselmişti. Steven Gerrard yönetiminde küllerinden doğan takım, Yolan Grondkos ile Avrupa liginde finale çıktı. Avrupa'da rekabetçi bir takım haline gelen Rangers'ta bazı oyuncular dikkatlerin odağında. Bunların başında takım kaptanı James Tavernier geliyor. Tavernier, Avrupa Ligi gol krallığının zirvesinde. James Tavernier, Avrupa Ligi yarı final revanşında Leipzig'e attığı golle dikkat çekti ancak hepsi bu değil. İngiliz futbolcu bu sezon turnuvada 7 gole imza attı. Rangers finale yükselirken Tavernier ise gol krallığının zirvesinde yer alıyor. 7 gollü Tavernier'i 6 gollü Elyon'dan Karl Topo takip ederken Turnuva'nın diğer finalisti Entraged Frankfurt'tan ise 5 gollü Dijkama'da 3. sırada yer alıyor. 7 sezonda 187 gole katkı sağladı. James Tavernier, Rangers'a transfer olduğunda takım Deniz Johan Pions mücadele ediyordu. Kulüpteki 7. sezonunu geçiren İngiliz Saabekli ilk sezonunda takımıyla üst lige çıktı. 6 sezondur da Espocia Premier liginde top koşturuyor. Tavernier, bugüne kadar 7 sezonun 4 günde 30 ve daha fazla gole doğrudan katkı sağladı. Takımı hem penaltıcısı hem de fikipçisi konumundaki Tavernier gollerinin tamamını duran toplardan bulmuyor. Deneyimli futbolcu akan oyunda da takımına fazlasıyla skor katkısı sağlıyor. Bu sezon şu ana kadar çıktı 56 resmi maçta 16 gol ve 16 asistlik performans sergileyen futbolcu şimdiden 32 gole direkt katkı sağladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Entraşit Frankfurt Frankfurt'un maçı sağlıklar. Ana haber beklerimiz devam ediyor yaklaşık 23.37'ye kadar değerli izleyenler. Selma Akılış, Eşi Tuncay Kılı Herkesin gözlerinde eşi Selma Kılıcı defalarca bıçakladı. Saldırgan bu gözaltına alırken Selma Kılıcı hastane hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı partta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler beşten koştu yakalandı dedi. Başka bir görgü ise yerlik keşkeliyken namus için öldürdüm siz ne diyordu? Zene diyordu. Bunu duyunca kan beynimize sıçraları darp ettik ifadelerini kullandınız. Haber, haber, yaşam. Selma Kılıç, Eşit Uncay Kılıç tarafından herkesin gözü önünde öldürüldü. Hatip ellerini çimende temizledi. Selma Kılıç, Eşit Uncay Kılıç tarafından herkesin gözü önünde öldürüldü. Katil, ellerini çimende temizledi. Ataşehir'de Tuncay Kılıç Park'ta herkesin gözü önünde eşi Selma Kılıç'ı defalarca bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken Selma Kılıç hastanede hayatını kaybetti. Bir görgü tanığı parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı dedi. Başka bir görgü tanığı ise yerde kelepçeliyken namus için öldürdü, size ne diyorduk. Bunu duyunca kan beynimize sıçradı. Darp ettik ifadelerini kullandı. Olay saat 13.00 sıralarında Ataşehir Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi İsmet İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre aralarında bir süredir geçimsizlik olan Sema Kılıç ile eşi Tuncay Kılıç ayrı yaşıyordu. Bugün parkta karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tuncay Kılıç bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Ağır yaralan kadın kanlar içinde yere yıldırken, Saldırgan ise kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredeki bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği saldırganın rahat tavırları dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından yakalanan saldırgan polise teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sema kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgana linç girişimi Karısını öldürdükten sonra parktan rahat tavırlarla ayrılan saldırganı çevredekiler yakaladı. Yere yatırılan saldırgan polis teslim edildi. Bu sırada Tuncay Kılıç'a öfkeli kalabalık saldırdı. Darbe dilen saldırganı polis zırhlı araca güçlükle bindirdi. Tuncay Kılıç sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Görgü tanığı Hakkı çırçır çır, parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdum. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı dedi. Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, yapma, yapma sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar diye konuştu. Şüpheli koca Tuncayt'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Namus için öldürdüm. Benim eşim size ne? Öner isimli bir vatandaş ise, ben ofisten çıktığında polis habiler müdahale ediyordu. Üzerine çıkmışlardı yani. Kelepçeliyorlardı. Kan gördüm. Yerde kelepçeliyken namus için öldürdük. Benim eşim size ne diyordu? Tabii bunu duyunca bizim de kan beynimize sıçradık. Yani elleri kanlıydı. Mıçakta herhalde arka cebindeydi. Bizim de kan beynimize sıçrayınca burada darp ettik dedik. Olayda hayatını kaybeden Selmak'ın anlaşmazlık yaşadığı eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı ve kardeşinin evinde kaldığı öğrenildi. Valilikten açıklama İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 14.00 sularında Ataşehir Örnek Mahallesi farkında meydana gelen aile içi şiddet olayında Şükheli Tuncay'ın eşi Selmak'ın çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtığının tespit edildiği aktarıldı. Yaralının 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen açıklamada gözaltına alınan zanlının olayda kullandığı suç aletinin de ele geçirildiği kaydedildi. Açıklamada, kadınlara yönelik her türlü şiddeti nefretle kınıyor. Bu elim hadise neticesinde hayatını kaybeden Selmak'ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz ifadelerine yer verildi. Ha, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son haber bir devam ediyor yaklaşık 23 37'ye kadar değerler. <Gülüyor> Dünyadaki zehirlenme hastalık pani yaşanıyor. ABD'den açıklamazsak geçikmedi. O şüphe üzerine duruluyor dedi. Dünyadaki zehirlenme hepatit vakaları pani yol açarken ABD'den bir açıklama geldi. 25 iyalette 100'den fazla çocukla görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarının sebebinin araştırıldığını belirtili açıklamada hastalığın evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalinin araştırıldığı belirtildi. Dünyada Gizemli Hastalık Vani. Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama o şüphe üzerinde duruyor. Dünyada gizemli hepatit vakaları paniğe yol açarken Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. 25 eyalette yüzde fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarının sebebinin araştırıldığının belirtildiği açıklamada hastalığın evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalinin araştırıldığı belirtildi. Koronavirüs pandemisi sonrasında dünyada gizemli hepatit paniği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarıyla ilgili yapılan açıklamada hastalığın evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalinin araştırıldığı belirtildi. Yüzde %94 bir hastaneye kaldırıldı. Cikney'in bulaşıcı hastalıklardan sorulu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, eyaletlerin sağlık departmanlarıyla 5 çocuğun hayatını kaybettiği hepatit vakaları üzerine ortak bir çalışma yürüttüklerini, hastalığın evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini araştırdıklarını belirtti. Dünyada gizemli hastalık parniği. Söden yeni açıklama, en az. Mütler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların %94 ünün hastaneye kaldırıldığını ve %14 ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi. CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Merkez, 21 Nisan'da da doktorları Alabama'da 9 çocukta görülen sıra dışı hepatit vakaları kümesi konusunda uyarmıştı. Global bir salgın olabilir. Cukney'in uyarısı, İngiltere, Galer, İskoçya ve Kuzey İlanda'dan açıklanamayan hepatit vakalarıyla hastanelere gelen düzinelerce çocukla ilgili raporların ardından geldi. Görülen belirtiler. Hastalığa yakalanan çocukların çoğunda yorgunluk, iştahsızlık, kusma, ithal, karın ağrısı, koyu renkli hidra, açık renkli dışkı ile ciltlerinde ve gözlerinde sararma gibi belirtiler görüldüğü bilgisi paylaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Hepatik Programı'nda çalışan Dr. Kilippay Asterbio, 1 Mayıs itibarıyla 20 ülkede salgınla bağlantılı 228 olası vaka olduğunu ve 50'de fazla vakanın araştırıldığını kaydetmişti. Kaynak ana sayfaya dönmek için tıklayınız ama haber bültenimiz devam ediyor değerli yaklaşık yaklaşık 23.37'ye kadar da devam edecektir İletişim Başkanı Altun açıkladı. İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fardin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin son günlerde gündemini oluşturan göçmen politikasına ilişkin açıklamada bulundu. İletişim Başkanı Altun sınır ötesine özelleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür dedi. İletişim Başkanı Altun açıkladı. İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'nin son günlerde gündemini oluşturan göçmen politikasıyla ilgili ilişkin açıklamalarda bulundu. İletişim Başkanı Altun, sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir ifadelerini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesinde yaşanan olağanüstü gelişmelere karşı aktif istikrarlaştırıcı ve düzen kurucu bir rol oynadığını belirtti Türkiye'nin hem kendi güvenliğini teminat altına aldığını hem de gerçekçi ve insani bir göçmen politikası izlediğini bildiren altın bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörü kaynağında kurutma stratejisinin hayata geçirildiğini ve bu doğrultuda birçok başarılı sınır ötesi harekat gerçekleştirildiğini kaydetti bugüne dek 500 binası Suriyeli geri dönmüştür Fahrettin Artur, bu harekatlarda şehit olan kahramanları bir kez daha rahmetli andıklarını ifade ederek şunları aktardı. Türkiye, bu harekatları bir yandan terör örgütleri ve onların hamileriyle mücadele etmek, diğer yandan sınırlarımızın hemen ötesinde barış koridorları oluşturmak için hayata geçirmiştir. Nitikim sınır ötesinde özgürleştirilen bölgelere bugüne dek 500 bin Suriyeli geri dönmüştür. Güvenli hale getirdiğimiz bölgelere Suriyelik kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini sağlamak ve soruna kalıcı çözüm bulma çabalarımızın karşısında duranlar şimdi de soğuk savaş dönemi psikolojik harp teknikleriyle provokatörlük yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız sınırlarımız içinde ve dışında göç konusunu yakından takip etmekte, gerekli tedbirleri almakta, Herhangi bir düzensizliğe asla izin vermemektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyüktür, güçlüdür. Öncelikle kendi vatandaşlarımızın emniyet ve refahını artırırken, öte yandan bölgesel güç konumumuzu pekiştirecek, küresel aktör olma yolunda güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Davutoğlu'ndan dikkat Evet değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'un haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamları da tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.